Tarih ve Saat Ayar menüsü ekranda görünür. Gün, ay, yıl, saat, dakika, saniye arasındaki geçiş search butonuna basılarak yapılır. Alt ve üst ok tuşlarına basılarak istenilen tarih ve saat ekrana girilir. Menüden çıkmak için Set butonuna tekrar basılır.